Merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Müzik haram mıdır, yoksa helal midir? Öncelikle şuradan başlayalım. Bir şeye helal veya haram demek için, Kur'an'dan hüküm vermek gerekir. Kur'an'a dayanmadan, hiçbir şey hakkında helal veya haram diyemezsiniz. En başından, ilk noktadan başlayalım. İçinde nota değeri olan her şey müziktir. Bunu müzikle ilgisi olan herkes bilir. Yani anne ninnisi bile bir müziktir. Bu da o kadar evrensel bir şeydir ki, dünyanın her köşesinde, Amerika'da, Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, aklınıza dünyanın hangi köşesi gelirse gelsin, kendi kültüründe ve dilinde, müziğide, anne ninnisi de vardır. Ninninin nota değeri yok mudur? Tabii ki vardır. Hadi haram diyebilir misiniz? Bir şeyi haram veya helal yapmak insanın elindedir. Mesela üzüm yemek haram mıdır, değildir. Ama ondan şarap yaparsan haram olur. Seks haram mıdır, helal midir? Nikahlı işinle yaparsan helal, gayrimeşru yaparsan haramdır. Hayattaki her şey böyledir. Konuşmanın bile helali haramı vardır. İyi şeyler konuşursan helal, kötü şeyler konuşursan dedikodu ve küfür edersen haramdır. Veya sinema, o kadar güzel insan hikayesi anlatan filmler var. Bu niye haram olsun? Ama erotizm veya pornografi barındırırsa haram olur. Şimdi çağrı filmine kim haram diyebilir? Peygamberimizin hayatını anlatıyor. Buna kim kötü bir şey diyebilir? Yani peygamberimize atfedilen her şeye inanmayın. Doğru olan da var, yalan uydurulan da var. Kur'an'da onlarca yerde, onlarca ayette Allah'ın helal saydığını haram kılandan daha zalim kim olabilir der. Tam tersi olan ayetler de var. Allah'ın haram kıldığını helal sayandan daha zalim kim olabilir der. Şöyle düşünelim. Çok güzel duygusal bir türkünün ne zararı olabilir? Veya şarkının, veya biraz eğlenceli, hatta yabancı o kadar güzel, hem duygu yüklü, hem de eğlenceli müzikler var. İşte bunu haram veya helal yapan şudur. İçinde şehvet, azgınlık, küfür veya şiddet barındırdı mı? Tabii ki haram. Yani aynı enstrümanla ilahi çalınca helal. Türkü söyleyince haram mı olacak? Şöyle düşünün, müziği hayattan çıkarın, bomboş kalır her şey. Birimiz sevindiğinde şarkı söylemezse veya üzüldüğünde duygusal bir müzik olmasa ne yapacaksınız? Dünyanın en zalim canlısı insandır. Allah onca kitap ve peygamber gönderdi. Hepsini insan tahrif etmedi mi? Peygamberimizin sözlerini mi bozmayacaklar? İşine geldiği gibi söyleyip, Peygamberimize atfedilen her söz doğru değildir. Kur'an okuduğunuz zaman hangi sözün Peygamberimize ait olduğunu rahat anlarsınız. Çünkü Kur'an'a aykırı olan bir sözü Peygamberimizin söylemesi mümkün değildir. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın dostlarım.